Selam arkadaşlar Şengül'ün Sihirli Ufaları kanalına hoş geldiniz sevgili ateş grupları Koç Aslan Yayı arkadaşlarım nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir sevgili arkadaşlarım beni izleyen herkese selamlar olsun Sevgili ateş grupları sizler için 10 Ocağa kadar Ex Partner Tarot açılımı yapacağım sevgili arkadaşlarım Bakayım sizin eksilerde küslerde şöyle yeni yılın ilk haftasında barış var mı dönüş var mı yoksa Hakkınızda neler düşünüyorlar? Bunlara bakacağız sevgili arkadaşlarım. Tabi bir miktar kartlarımı karıştırırken sizleri Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Sevgili Koç Aslan ve İleyi arkadaşlarım Çayfalı Aşk Hayatınız kanalımın linkleri zaten videolarımın altında mevcut bulunacaktır. Sevgili arkadaşlarım aşka doğru gidecek miyiz? 2020 yılında şöyle sizler için 10 Ocağa kadar ex partner tarot açılımı yapacağım sevgili önce koç burcu arkadaşlarımdan başlıyorum hadi bakalım koç burcu arkadaşlarımın eski eş eski sevgili eski kız arkadaş eski erkek arkadaş hakkınızda ne düşünüyor barış istiyor mu efendim ışığa geldik ışığın altında olduğum için sanırım kartlar tam olarak mı görülmüyor anlayamadım hmm. evet neyse ben size yapacağım onun yorumunu sevgili arkadaşlar sevgili koç burcu arkadaşlarımın ex partner tarot açılımı 10 ocağa kadar 2020 10 ocak hmm, evet. kalpler biraz kırgın ortak nokta anlaşmaları sağlanamamış sevgili koç burcu arkadaşlarım yeni yılın ilk haftasının açılımıdır bu karşı partner ikilemde sıkıntılı sıkıntılarını atmış arkaya huzur arıyor sevgili koç burcu arkadaşım kafa karışık gözler kapalı önünü göremiyor biraz sıkıntılı sizin karşı partner artık her kim ise sevgili Koç burcu arkadaşım. Siz ise bakın siz de yine aynı fark etmiyor. Hiçbir farkı yok. Korku içindesiniz. Karşı tarafı kaybetme korkusu duyan sevgili Koç burcu arkadaşlarım var. Tamam, orası öyle. Gelelim yakın geleceğe sevgili arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi burada bir dürüstçe mücadele var. Sizin karşı partner bir süre sonra sıkıntıları atıyor. Attıktan sonra bakın burada içsel mahkemeyle yeniden doğuş yeniden doğuşa doğru gidiyor yani ferahlıyor sıkıntılar gidiyor karşı tarafın yenilenmesi sevgili koç burcu arkadaşım sizde bakın burada bir küçük çaplı hani büyük demeyeyim de bir küçük çaplı kalp üzüntüsü bir gözyaşı ayrılık gibi zaten burada da bir korkunuz var bundan dolayı da bakın her iki tarafında karşı tarafın içsel mücadelesi sizin ise karşı tarafı kendinize tekrar çekmek için yapmış olduğunuz burada bir mücadele var buraya gelindiğinde ise bir sürpriz durumu var sevgili arkadaşlarım sevgili koçburçları bakın bir ortak nokta anlaşması var acaba sizin buradaki göstermiş olduğunuz o serin mücadele dürüstçe mücadele karşı partneri size mi çekti ortak nokta anlaşması mı yapıyorsunuz 10 ocağa kadar şöyle bir bakalım mı hadi bakalım sevgili koç burcu arkadaşımın karşı partneri kararmış bir vaziyette hmm. anlamıştım zaten sevgili arkadaşlarım ah canlarım benim sevgili benim oyun arkadaşlarım ebedi oyun arkadaşım son derece iyi niyetlisin doyum istiyorsun mutluluk istiyorsun tamam tekrar eski partnerini geri istemeyen mutlaka koç burcu arkadaşım vardır fakat gördüğünüz gibi Bakın karşı partnerlere karşı sizin bir üzüntü durumunuz var. Kaybetme korkunuz var sevgili Koç burcu arkadaşlarım. Burada böyle bir açılım meydana geldi. Karşı partner ise affınıza sığınıyorum. Bu kartımız der ki aşk açılımlarında kötü alışkanlıklardan benim bir an önce kurtulmam lazım. Yani sizin bu karşı partneriniz sizin bu isteğiniz karşısında biraz mırın kırın durumları var benim senden kurtulmam lazım diyor anlatabildim mi bundan dolayı da bakın sizde iyi niyetlisiniz son derece iyi niyetlisiniz hiçbir kötü niyetiniz yok fakat üzüntü yapacak karşı tarafın bu halleri sizde sevgili koç burcu arkadaşlarım şimdi tabi bu böyle kalmaz insan ruh hali değişkendir karşı partner bugün böyle düşünür yarın değişebilir bakalım Hmm, krizlerde biraz bir şeyler askıya alma gibi durumları var maceraya atılmayı pek düşünmüyor gibi bir hali var bir şeyler askıya aldı sevgili koç burcu arkadaşım siz ne yapıyorsunuz dikkatlisiniz hem dikkatlisiniz karşı tarafı tamamen kaybetmemek adına hem de bir yerde karşı tarafı tekrar kendinize çekip köklü kuruluş yapmak istiyorsunuz sevildiğinizi bilmek istiyorsunuz sevmek istiyorsunuz karşı tarafı Sevgili Koç burcu arkadaşım. Karşı taraf da son derece bakın iyi niyetle size karşı da sonra bu insanın bu duygu ve düşüncelerinde bir değişimler meydana gelecek. Sizi sahiplenmek isteyebilir. Sevgili arkadaşlarım, son derece doyum düşünebilir. İyi niyetli olacak size karşı. Hiç merak etmeyin inşallah değişmez bu insan. Kabullenici. Son derece kabullenici. Siz de doğru diyeceksiniz. Evet doğru maceraya atılabilirim doğru yargı yapacaksınız benim için doğru insan diyeceksiniz sevgili kardeşlerim karşı taraf da aynı şekliyle kabullenici olacak bakın beraber evlilikse evlilik maceraysa macera bir atılımınız meydana gelecek 10 ocağa kadar sevgili arkadaşlarım Tabii ki barışmayı isteyen koç burcu arkadaşlarım için hiç merak etmeyin sevgili arkadaşlarım ne diyorum meleğim sizler için sessiz ol diyor çok fazla konuşmamak lazımmış bazen susmak en iyi cevaptır zihnini susturduğunda meleklerinizin sevgisini duyabilirsiniz sevgili koç burcu arkadaşlarım hiç sıkıntı etmeyin bir ortak nokta anlaşmanız meydana gelecek sizler için 10 ocağa kadar evet sevgili koç burcu arkadaşlarımızın zaten kısa vadeli ilk hafta için geçerli Yine de bir barış olayı çıkmıştır. Sevgili koç burcu arkadaşlarım da şöyle biraz karıştıralım. Ardından aslan burcu arkadaşlarım için ex partner tarot açılımı yapalım bakalım. Onların eksleri küsleri ne düşünüyorlar sevgili aslan arkadaşlarım için? Hmm. Karşı partner görünmüyor. Aman Allah'ım. Karşı partner bağlı. Hmm. Evet. Sevgili aslanlar, 10 kadar, 2020 10 Ocağı kadar sizin ex-partner tarot açılımınız. Eski eş, eski sevgili, eski kız arkadaş, eski erkek arkadaş hiç fark etmiyor. Ex-partnerler. Evet, karşı partner gördüğünüz gibi kısıtlı tutuklu, el ayak bağlı, kısıtlı tutuklu tek kelime. Tabii ki de bir tarafta bağlanılmamış bu insan. Bir engel var, bir şey var. Ya maddi ya manevi engel var sizin bu karşı tarafta. Hiçbir şey şu an için... Gözü görmüyor, kıpırdayamıyor yerinden siz ise bakın. Burada korku halindesiniz sevgili Aslan Burcu arkadaşım. Karşı partneriyle tekrar barışmak isteyen arkadaşlarımız korku içindeler. Tamamen kaybetme korkusu. Tamam mı? Tamam. Buraya gelindiğinde ise sevgili Aslan Burcu arkadaşım bu birazcık size doğru yöneliyor. Çünkü karşı partner gördüğünüz gibi biraz böyle bir hareketsiz durumda. ...ama maddi, ama manevi, ama ailesel olabilir... ...bazı engeller olabilir... ...bundan dolayı bağlı bu insan... ...aslında bir yerde bakın... ...istiyor, sürpriz bekliyor... ...engellerin kalkması için... ...tekrar sizinle barış sağlansın... ...adına kader tarafından... ...belki de birileri tarafından... ...bir sürpriz, bir yardım bekliyor... ...karşı taraf... ...sevgili arkadaşlarım... ...bazı aslan arkadaşlarımın... ...karşı tarafı bu illegal... ...oynayabilir bazılarımızda ise şimdi genel olduğu için her iki taraftan ben bunu söylemek durumundayım Bazılarınızda ise sevgili aslan burcu arkadaşım karşı partneri kendine gel iplerden kurtul bana gel diyerek bu illegali oynama durumu var çünkü bakın burada bir savaş bir kaybetme durumu çıktı ortak noktada sevgili aslan arkadaşlarım şöyle bir bakacağız bakalım bu durum nereye gidiyor evet Hmm, karşı partner ve siz şimdi siz bir şeyler uzatmak istiyorsunuz sevildiğinizi bilmek istiyorsunuz sevgili aslan arkadaşım karşı partner de beni sevsin ben de onu seveyim tamam bakın burada bir delilik yapma bir karar aşaması durumunuz söz konusu görülüyor karşı taraf ise dikkatli Sevgili aslan arkadaşım. Çünkü burada bir engel durumu var. Şimdi aşk açılımlarında şu görmüş olduğunuz kartın Azize'den zerre farkı yoktur. Aile meselelerine dikkat etmek lazım. Dikkatli olmak durumundayımler. Şöyle bir bakmaya devam edelim. Bu durum değişebilir. Hmm. Aslında sevgili arkadaşım. Siz bu sizsiniz. Bakın barışmak istiyorsunuz sevgili aslanlar. Karşı tarafla barışmak istiyorsunuz. Bir üzüntü durumunuz var. Kaybetme korkusu yaşıyorsun. Karşı taraf ise o da aynı şekliyle. Onun da bir kaybetme korkusu var. Fakat kimi kaybetme korkusu yaşıyor? Bakalım mı canlar? Hmm, evet. Şöyle söylemek gerekirse. Bakın buradakini kaybetme korkusu yaşıyor bu insan. Sevgili arkadaşlarım. Siz bu tarafsınız. Bu taraf farklı bir boyut. Çünkü bu kart zaten durumu gösteriyor. Burada bir engel durumu var. Bu engelden dolayı sizin bu karşı partneriniz buradaki hayranlık duyduğu, elektrik aldığı, çekim aldığı her kim ise bu bir anne baba olabilir. Sevgili arkadaşlarım, aile büyükleri, kardeşler olabilir. Ailesi sizi istemiyor olabilir. Yanlış anlamayın, affınıza sığınıyorum. Ben herkesin partneri engelli demiyorum bakın. Medeni durumu engelli diyemem engelli de olabilir o da içinde dahil olmak üzere bakın karşı taraf her kim ise bu insan bu kısmı kaybetmekten korkuyor bu bir ikincisi size gelince sizden de bir yandan da yardım da istiyor kartı görüyorsunuz değil mi sevgili aslan arkadaşım sizden yardım da istiyor bu insan ama gelin görün ki arada kalmış ne yapıyoruz şimdi sizin yardımınıza da ihtiyacı var size karşı bakın sıkıntısı var bu insanın ikilemde sevgili aslanlar siz ise tamam bence de böylesi. ben saygı duyuyorum bandajdan sıyrılmam lazım diyeceksin sevgili aslan buraya gelindiğinde ben yanlış yapıyorum benim bir an önce kötü alışkanlıktan kurtulmam lazım diyeceksin tamam mı tamam şimdi ne yapayım sevgili arkadaşlarım açmaya devam edeyim mi ortaya bıraktım hmm, farklı yollar aranabilir her iki taraf için birbirinizi ispatlamak için birbirinize birbirinizi kim haklı kim haksız ben yanlışım sen hatalısın gibi bakın bir ispat durumu içine giriyorsunuz farklı yollar denemeye çalışacaksınız ancak bu kadar açabiliyorum şu an için gördüğünüz gibi durum ortada sevgili aslanlar sevgi yolla diyor meleğim 10 ocağa kadar sevgi yolla eğer tekrar barışmak istiyorsan senin sevgin karanlığı aydınlatacak kalplere sevgi tohumları ekecek ve o sevginin pembe gülleri senin de kalbinde açacakmış sevgili aslan arkadaşım güzel insan her şeyin hayırlısı tamam hadi bakalım burada biraz böyle bir engelli açılımı çıktı sevgili aslan arkadaşlarım için şimdi sıra geldi erosun okları olan yay arkadaşlarıma Bakayım onlara bakalım. Onların eksleri, küsleri ne düşünüyorlar? Şöyle usulen bir karıştıralım. Ki aynı kartlar gelmez. Gerçi yine aynısı gelebiliyor sevgili arkadaşlarım. Kaderde ne varsa o geliyor. Evet sevgili yaylar için. Bakalım bakalım. Karşı partnerler. Hmm, bir yenilenme durumları var. Evet. Bir yenilenme var. Karşı partnerde. 10 ocağa kadar. Evet. Şimdi sevgili yay arkadaşlarım sizlerin ex partner tarot açılımı. Karşı partner geçmişe dair hani sizi bitirdi demiyorum. Geçmişe dair üzüntüsü sıkıntısı onu üzen sıkan her neyse olumlu veya olumsuz her neyse bunu bitirmiş durumda. Gördüğünüz gibi ölüm kartı nedir? Yeniden doğuştan bize söz eder. Kabuk atmadan söz eder. Sevgili arkadaşlarım böyle bir yenilenme durumu var. Siz ise bakın karşı partneri. da barışmak istemeyen yay arkadaşlara mutlaka vardır. O ayrı bir şey. Ama burada barışmak isteyen sevgili yay arkadaşım çıkmış durumda. Karşı partneri gördüğünüz gibi sıkı sıkı tutmaya çalışıyor. Hatta öyle istiyorsunuz ki bakın sürprizli O benim hakkım diyorsunuz. Hak ettiğimi artık almak istiyorum. Bir sürpriz olsa da biz tekrar birleşsek bakın destenin altını görüyorsunuz değil mi sevgili arkadaşlarım? Bundan dolayı da bakın aslında karşı taraf ne kadar yenilenmiş olsa da kalben ruhen ortak noktayı görüyor musunuz sevgili yaylar? Her iki tarafta birbirinden ayrı olduğu için kendini kayıp da hissediyor. Fakirlik demektir, yuva kaybı demektir şu kartımız sevgili arkadaşlarım. Ortak noktada karşı tarafın size karşı hayranlığı var çekim gücü var sizden elektrik alıyor bu insan sevgili arkadaşlarım hiç merak etmeyin bakın burada buraya gelindiğinde ise bir taraf sürpriz bekliyor bir taraf size karşı bir çekim gücü var hayranlık duyuyor sizden elektrik alıyor buraya gelindiğinde ise aman Allah'ım bir köklü kuruluş en kral kartlardan biridir destek çıkıyor bakın bir destek durumu var çok güzel geldi bakalım inşallah bozulmaz sevgili yaylar Hmm. Karşı taraf biraz kendini talihsiz hissediyor. Hmm. Siz de karşı taraftan mahrum kalmamak için küçük çaplı böyle bir illegal durumları. Karşı taraf savaştan çıkalım artık tahriplerden arınalım. Maceraysa macera evlilikse evlilik ya tutalım birbirimizin elinden diyor. Çünkü bu kartımız destek vermekten söz eder. Sevgili arkadaşlarım destek birbirimizi destekleyelim diyor. Karşı partner artık yeter bitsin bu savaş diyor. Siz sabra vereceksiniz. Sabırla güç oluşturmak isteyeceksiniz sevgili yaylar. Bakın burada hem sevmek istiyorsunuz hem de sevilmek. Karşı tarafa bir süre. Sabır derken 3-5 gün olabilir. Bir hafta olabilir. Bu sabrın ardından tekrar karşı tarafa çiçek uzatma veya bir allodeme şansına dönüşebilir duygu ve düşünceleriniz sevgili yay arkadaşlarım. Şimdi karşı taraf sizin etkisi altında bakın. Acı çekme durumu geldi. Dürüstçe de mücadelesi var burada. Biraz ne kadar acı çekiyor olsa da belki de iki adım ilerleyemediğiniz için hafif çaplı serin rüzgarlar estirebilir bu insan size. Çünkü serin rüzgar var burada. Sevgili yaylar Hmm. Siz de kadersel olarak bayağı bir isteklisiniz sevgili arkadaşlarım. O benim kaderimdeki kişi diyor. Benim sevgili birçok yay arkadaşım. Tabi istemeyen mutlaka vardır. Tekrar maceraya atılabiliriz. Ben karşı tarafı desteklemek istiyorum. Elinden tutmak istiyorum diyeceksiniz. Sevgili yaylar 10 Ocağı kadar. Karşı tarafta eyvallah diyor bakın. Ay çok güzel geldi. Sevgili arkadaşlarım. Yani sorumluluk alma durumları var. Karşı taraf bay ya da bayan. Her kim ise bakın sorumluluğun hemen üstünde. Aman Allah'ım sevdiğini bilme, sevildiğini bilme kartı geldi. Buyurun çok güzel. Çok güzel birbirinize doğru yönelme durumlarınız söz konusu 10 Ocak'ta. Sevgili yay arkadaşlarım tabii ki barışmak isteyen yay arkadaşlarım. Karşı tarafta sizinle sürprizli gelecek istiyor. Bakın siz de zaten gördüğünüz gibi imparatoru çeyle... O benim kaderimdeki kişi diyorsunuz. Ortağı görün. Ben ne Güzel barışınız var. Hadi bakalım. Sevgili yaylar bereket diyor. Meleğim bereket. Ocağın ilk haftasında aşk hayatınıza bereket geliyor. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç ve al. Yay kardeşim ve karşı partneriniz. Hadi bakalım. Sevgili yay arkadaşlarım. Evet sadece yaylar değil tabii ki. Koç, aslan ve yay arkadaşlarımın 10 Ocağı kadar ex partner tarot açılımını tamamladık sevgili arkadaşlarım. Kapamadan sizleri tekrar çay falan aşk hayatınız kanalıma bekliyorum. Şengül'e bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili ateşlerden arkadaşlarımı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Tabii ki bu sanırım son videom olduğu için sevgili arkadaşlarım şimdiden sizlerin yeni yılını kutluyorum. Şöyle sağlıklı Huzurlu bir şekilde, bolluk bereket içinde 2020 yılını yaşamanız dileğiyle diyorum. Kocaman öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi seneler. Hadi bakalım.